gazeteciler derneği başkanı, gazeteci yazar ve TV Profesi, Sayın İsmail Kahraman'a davet edilir. Buyur Sayın. Sanayi ve etkileri tartışılacak. Üç önemli konuğumuz var. İlkisi akademisyen bir tanesi de işin gerçek anlamdaki akademisyen, <gülüyor> akademisyenin Milli Eğitim Müdürümüz burada. Çevre ve insan yeri özetleyebiliriz bunu. Ama çevre noktasından bilovası geçmiş yıllara göre, 30 yıl, 25 yıl önceye göre çok şanslı. O çok önemli konuklarımız var. Gebze Teknik Üniversitemiz Marka değerimiz, ee, üniversitemizin e, önemli bir akademisyeni Profesör Doktor Nihal Bettaş Hanım Efendi'yi ben alkışlarınızla almak istiyorum. Kendisi üniversitenin bir olasılık bölgesiyle ilgili bir, bir, bir akış değerleri konusunda tebliğini sunacak. İkinci e, akademisyenimiz yine Gebze Teknik Üniversitesi'nden bizzat bölgede araştırma yaparak, Çalışmalar yaptı ve yerinde araştırdı. Doktor e, Ayşenur Albaylı Kantefendi. <gülüyor> evet, bir orasında sanayinin kentleşme boyutunu kurulayacaklar, anlatacaklar arkadaşlar. Büyük Gözler. E, üçüncü konuşmacımız önemli. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı yetiştiren onlara çevre bilinci, kent kültür bilinci derece karşılayacak Milli Eğitim Müdürümüz Murat Balay Bey. Neden önemli Biloğusu bölgesi? Yine tekrar ediyorum. Evet, Çok iyi bir gerçekten çok büyük 5 adet organize sanayi bölgesi var. Ee, bunların da e, Türkiye genelinde bundan %50'de fabrikaların teşvikleri. Biraz şey yapmış ama de fabrikaların %10'u eee bölgesinde bulunmakta. Bu da çevre açısından ve gelişme ve çevrenin korunması açısından mesela kimselerin dikkatinizi çeken bir bölge yapıyor. Bir de eee vilavasının topografik olarak anahtar yapıcılar. Kirleticilerin e, üzerimleştirmesinde biraz hırsı yarattığı için o önemli, ondan biraz bahsettik. İlk hırsızını biraz önce bahsettik. Bir de neden bir yola silgimizi çekmişti? Şu hepimizin bilgi, e, bir kanser oranı artıyor, artmıyor bir oranı vardı. Dünya Sağlık Örgütü tüm dünyada yüzde on iki buçuk olarak vermiş. Aynı oranı e, Türkiye için Devlet İstatistik İstatistik Kurumu, 12.30 olarak vermiş. Yani tık tabipler bilir, 133 bir rakamı var ama bunları da değerlendireceklerdir. Biz neler yaptık Bilovası'da? Demin de söylediğim gibi biraz söylediğimiz bir fenalde şey, Bilovası bölgesi burada. Gevze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ydü o zamanlar. 2002'den 2012'ye kadar e, e, Muallim köy yerleşmesinde kampüsüydü. 12 sene, uzunca şey, bir süre 12 sene devam ettik. Bir bölümü olarak. Burada özellikle hava kirliliği ile ilgili yapılan çalışmaları bahsedeceğim. Toprak ve su kirliliği ile ilgili de birkaç öneriler olacak. Neler yapıldı? Dil gaz ve partikül maddede poli-aromatik hidrokarbonlarla uçucu organik birleşikli ölçümleriyle ilgili projeler e, oluşturuldu, bundan kültak destekliydi. Aynı zamanda da e, bir başka elemanımız e, toprak örneklerinde, ağır metelde diğer organik maddeler ölçümleriyle ilgili projeler gerçekleştirebiliyor. Bunlar da evli kiviloçukta yapılan cüce organik bileşiklerin kirliliğinin belirlermesiyle ilgili kültak destekli çalışma e, bölümümüz elemanlarından, himya e, bölümünden Naciye anlatın, aracan çalışmaları bunlar. Atmosferde üçüncü organik bileşikleri ölçtüklerini söylemiştik. Model kimyaticiler e, e, şeyler. Buhar basınçları 130'da 13'de 130 ile 130 megapaskal arasında değişiyor. Kaynama noktaları, kaynama noktası. E, özellikle insan sağlığı ve ekosisteme direkt veya dolaylı olarak toksik etkisi var. E, bunlar da e, en yaygın bilinenleri benzenfoliat, etilen etin benzene kristalleri fasları üzerinden oluşan bir tekst diye adlandırdığı e, dördünün birisi ölçündü bir tekst e, en yaygın e, gözlenen çeşitleri olarak bunların e, izlenmesini yapmışlar EPA yani e, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı tarafından 1990'da yayınlanan temiz e, hava e, aktığıyla bunlar en kilitli çevre <gülüyor> kirliliği kategorilerinden arasında yer almış. Neydi bunların kaynakları? Biosiler nereden en çok kaynaklanıyor? En çok kaynaklanan bir yer bollenç e, kullanımı ve e, motorlu taşıtlardan. Daha sonra endüstri işlemler, ulaşım dışı taşıklar e, olarak kaynaklarına sınıflayabiliriz. Bir avasında bunların kaynağı diye bakarsak Piramasındaki en büyük kaynak, sabit ve hareketli kaynakları olmak üzere ikiye ayrılmış arkadaşlar. Bunlardan işte sabit kaynaklar gerçekten, demin de söylediğimiz gibi, sayıların 230'u aşan, bunların da 125 tanesinde emisyon derken, ee, hava emisyonu olduğu bilinen sanayi tesisleri, işte bunların faaliyet görene görene meydana gelen sanımlardan kaynaklanıyor burası. Aynı zamanda ısınma amaçlı yakma olaylarından da biyosi kaynaklanmakta. Diğer bir biyosi solvent kullanılıyor çünkü akaryakıt doğal ve LTC kullanımı sonucu ve oluşan sınırlarla e, biyosi kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hareketli kaynaklar tabii ki de hem de demiz demir yolu, sigara kullanımı ve kimyasal madde boya çözüm kullanımı sonucu oluşan karışımlarda e, üçüncü organik bileşiklerin kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir e, biosiler neden önemli? Biosiler iki nedenle önemli. E, biosileri bir alt atmosfer ve üst atmosfer olarak iki ayrı nedenlerden. Üst atmosferde, stratosferde ozon tabakasını inceltiyoruz. <gülüyor> stratosferde ozon istiyoruz çünkü ozon tabakası güneşten gelen zararlı ışınları e, zararlı ışınların tutulmasında yararlı. Biosiler Ozon tabakasındaki ozonun e, parçala e, ozonun azaltıcı reylerlemlerde rol alıyor ve ozon tabakasının incelmesi önemli. Biz katmanlarda e, e, şeyi biyosiler istiyoruz. Ozonu e, istediğimiz ozonu incelttiği için e, e, biyosilerin bu katmanlarda etkisi böyle Bir de alt katmanlarda yaşadığımız atmosferde, yani, de ozon oluşumunda ise Ozonu kendisi oluşturuyor ama burada ozon istemiyoruz çünkü ozon alt atmosferde fotokimyasal fotokimyasal duman oluşumu ve e, oksidan etkisiyle e, zararlı etkisi var insan sağlığına zararlı olduğu için de atmosferde ozon oluşumun nedeninden dolayı, videosilerin ozon oluşumuna neden olduğundan dolayı da alt atmosferde istenmemektedir. İnsan sağlığına etkilerine bakacak olursak da e, akut ve kronik etkileri düşük dozlarda bile sorunlu yolu hastalıklarına asıl şu dozlarda askemi diğer seneyim olan yüksek e, dozlarda da e, sinir sistemi hastalıklarına hemen olmakta. E, aynı zamanda en e, benzeyinde EPA tarafından astrolojen madde olarak e, değerlendirildiği e, risk taşıyan kimyasal madde olarak değerlendirildiği bir Mumine alma noktaları, birerken birerkesimiz e, Muhalleköy olmak üzere 12 noktada örnekleme yapılmış. Biraz çözünürlüğü fazla, oldukça e fazla noktada yapılmış. E, bunlar e, tasif örnekleme e, dediğimiz, e, Çin'den şey havayı çakarak bir de tükörü bırakılarak fiziğinde e, alınan örnekler. E, iki haftalık 12 noktaya tasif örnekleme sistemleri bırakılarak ee, iki hafta süreyle gözlemlenmiş. Yani her İşte Bunlar o bu zaman e, yapılan sonuçlar. Şöyle yaz kış dönemi diye ayrılmışlar. Yani, yaz ve kış dönemi diye ayırmış arkadaşlar. E, farklı noktalarda e, olan yaz dönemi, e, kırmızı olan kış döneminde, yaz döneminde e, biyosiz tablomunun daha fazla olduğu ve işte e, sıcaklıkla buharlaşmanın buhar e, e, buharlaşmama fırsat sahip olduğu için bu biyosilerin buharlaştığını yazdıklarında daha fazla düşünmekteyiz. Yine arkadaşlar e, biraz rahatlatıcı bir deteye girmişler. Her bir e, noktada biyosileri e, kendince sınıflamışlar. E, pardon, nerede? Yani, Yine hani e, gün, e, şeylere bağlı olarak 12 noktada farklı, e, 12 noktada konsantrasyonu ölçmüşler. Yine e, e, yıl içindeki toplam bir konsantrasyonunun konsantrasyonun değiştiği görülmüş. Burada e, her noktada tür sahibi yapmışlar. <gülüyor> Bunlar e, üçüncü organik birleşikler. farklı kimyasalların bir araya gelmesine gelişiyor. Onların tür sahibi yapılmış. Öyle bir kirlik kualitesi çıkartmışlar. Ee, kirlik kualitesinde, e, kirlik kualitesinde güneyinde, e, bölgenin güneyinde biraz daha yoğunlaşma. Biraz sonra göstereceğim rüzgar hareketlerinden dolayı yoğunluğunu açıklamış arkadaşlar. Rio e, Sierin e, daha çok şu bölgede e, yoğunlaştığını göstermişler. O da neden? E, kuzey, kuzeybatı, e, kuzeydoğu yönlere çökmüş esanlı yerler için e, ve kültezin güneyine doğru bir taşınma neden olacağına kaynakların kuzeye yoğunlaşmasıyla hakim rüzgarların nedeniyle aslında e, hakim rüzgar nedeniyle e, e, kuzeyden güneye doğru bir taşınım olduğunu olduğu düşünülmüş. Yine ikinci çalışmada kolay arazi tit hidrokarbon kiri ölçülmüş bilamasında e, bu biraz daha eski çalışma. Hava kirliliği konusunda, yasın çalışmada. Nedir? E, Poliaretik aramalatik olarak aramalatik veya daha fazla ilişkiler. E, yine yanma, en büyük saynı yanma. E, baş detaylar gibi sosil yakıtlar. E, <gülüyor> kullanımı hem sanayi yasislerinden hem evsel el, e, kaynaklı sunma amaçlı. Yanma olaylarından ortaya çıkarılır. Burada da yine e, bizim Malikköy mansikinde ve binalarımızda 2 e, noktada ölçüm yapılmış, e, bazı manzada ölçüm yapılmamış. Malikköy yerleşkesinde ve binaların merkezinde e, delikleri deli açıyoruz hem gazda, yani olanların hem de şuken parçüllerde e, şu örnekleme yapılmış. Biraz daha bir baş başlamalıcağım, orada e, bunun ne kadar anlamlı olduğunu görebilirsiniz. E, bu 16.5 bileşimin en e, en hep kesildiğinde şeyi diyeyim akciğer kanserinden olan benzojenin endemisi. En da e, 2007 insan hücre il arasında e, 2 nanogram düzeyinden bu merkezinde herkeste iyileşme olmadığı düşünülmüş. burada da dünyada eee ki diğerlerle karşılaşılmış. Şaka biraz daha Fazla eee Daha sonra diğer e, bir arkadaşımız totak'ta e, başla Toprak'ta yapılan evlilerde. Tabi bunlar biraz eski buluşlar, biraz eski sonuçlar. Bundan sonra alayıp makamın dolan kullanımı ile ilgili bazı annemler almışlar aslında. Bundan sonra yani sonra önerilerle söyleyeceğim. Yani yeterince çalışma yapılmadı daha sonrasında. Bunlar bu kadar hala böyle bir demek için biraz erken yani Onlara bir bakarız ama şu toprak'ta yaptığımız ölçümlere de bir şey yapalım. Arkadaşım, kolibromlu teperil etterler kirliliği ellere bir, bir karışmış. Bunu model bir e, kirletici olarak seçilmiş Bunu ve ağır yatarlar e, <gülüyor> bir e, ölçümde toprak ölçülerinde bu çalışma yapmış. Bu da mevcuttan bahsetmek için bunu yaptı. E, seçtiği model kirletici, e, bir etkili, Güzelmeyi de kısaca yanmayı önleyici olarak televizyon ve ilgisayar elektronik tekstil ürünlerine oyalardır olarak kullanılan bir elisiyat ham makyali olduğundan e, şüpheleniliyor. geliyor. Elbaki'nin botulçuları örneklerinde bir çok metal, ertelik, işte, bakır, kron, kurşun, çiğ, sokalar gibi hiç çok ağır metali ölçmüş. Onun sonuçlarına da şöyle bir bakalım. Örneklenme usulü oldukça fazla örneklenme usulü. Kaç tane? 40 tane, 45 tane, 50 tane. Tam olarak onu söyleyemiyorum şu an. 40, 40'a yakın, 46 tane, 46 tane örneklenmesi almış. Örneklemen olması çok olunca tabi şeylerde kimlik kartları kadar çok muşkiler kadar bu seçtiği lokumları bir mola veriyorlar kim bilir için Mülazim merkezde sahilde doğru ve şurada karşı anısını görebilirler aslında tüm iki yapılan bu hem havada toplam ölçüler vesaire için ilk önce toplam olan uçuşcu özellikler için bir kaç tane sonuçtan bahsetmek isterim. Bu belirleyen üçüncü organik bileşikler bölgesi bölgesinde 12 noktadayız. GİR <gülüyor> kaynaklara yakın olup, içinin daha alçak kesimlerde daha yüksek e, bulunduğu yani rüzgar yer yönüyle aşağıya doğru taşındığı ortam e, gözlemlenmiş bu şekilde yorumlanmış. E, Yine oluşturulan haritalar incelendiğinde üçüncü organik bileşiklerin İçindeki en önemli bir şey Toliyanoğlu, Farklı Belediye Silesi'nde en yüksek köseler, çerkebi, tavşancı, oturduk özel okumaklılarda çok düşük konsantrasyonlara saygı yok. Yine e, sakların ilçe merkezinde daha e, yoğun bir şekilde bulunduğu görülmüş. E, toprak terörli e, açısından bakıldığında e, bir en Teknik olarak yani e, ölçlen biliydi ilerindeki en çok eşlik işte, ettiği bde olanlar listlenmiş en yüksek konsekvansyonun demir çelik fabrikası civarında elde edilmiş ve bunlar da ancak bu çalışmalarında e, destekler mümkünde olduğu görülmüş. Bunlar size hep e, hava kirmiriyle ilgili olan bölümüze yapılan çalışmalar, bunlar hep hani, projemizde yapılan çalışmalardan bahsettim. Biraz da toprak kirliliği, katı atıklar, su kirliliği konusunda bölümümüz ve Kocalıva ince yapılan bir çalışmamız vardı. Oradan birkaç sonuç çıkarmıştık. Ben bu slide'da da bu konularda neler yapılmalı Dilovası yönetimde onlardan birazcık bahsedeceğim. Dilovası bölgesinde bunlar bazen genelde şey olabilir, mikro ölçekteki ki çevre sorunları da olabilir. Ufak tefek o, o dönemde gözümüze çarpan bazı sorunlar vardı Dilovası'ndaki çevre ile ilgili. Onlara özetlerimden burada da ee, Muhalim köydeyken de özellikle hepimizin rahatsız olduğu bir durum vardı kaçak dökümler, ee, kaçak dökümler hani, basına da zaten zaman zaman yansıyor. Bir olasılık <gülüyor> herhalde büyük bir çevre sorununda ee, <gülüyor> hani, kaçak dökümler yapıldığını biliyoruz. O yüzden kaçak öjen yapıldığı bildiğimiz için bu yerlere yakınları veya deşim yerlerine yakın bölgelerde özellikle su havzalarının toprak kirliliği açısından incelenmesi gerekiyor. Yine bu bu şekilde kirlenen sahaların belirlenip e, temizlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda tarımın e, da yapıldığı bu yerlerde tarım ilaçları üzerine rahatında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Tıp ve tehlikeli atışlar için neler yapılabilir? Öncelikle burada da aslında sadece katastikler için değil ama şu temiz üretilebilirse teknolojilerin kullanılması, yaygınlaşması ve bunların eğitiminin sanayiciye ve kullanıcılara anlatılması gerekmekte katastiklerine kazanılması yönelik teknolojilerle uygulanması gerekiyor. Çok yoğun bir şekilde sanayi testlerinin bulunduğu bu bölgede oldukça önemli. Bu kirliliği konusunda e, burada e, yine elimizde güncel veri çok yok. E, o yüzden şey çok önemli, devrelerin e, kirlilik verileri güncellenme, 2006'daki e, e, meclis raporunda verilen değerlerle karşılaştırmaları, bunların hangisinin iyileştirilmesi gerektiğini... E, ve güncellenilen veriler şimdi kirlikte şar noktaları, noktası hava nokta olmayan kirliklikleri tespit edilmeli. Yani ya su kirliliği, yüzeysel su kaynakları, kirliliği ile ilgili çalışmalar güncellenmeli. Dil orasındaki e, çevre sorunlarından aslında e, önemli bir fikir bu. Genel öneriler, bu, tüm bunlar içinde biraz hava kirimine farklı zaman ayırdık ama genel olarak e, benden sonraki e, konuşmacı da herhalde bahsedecek ama yani e, sanayi ve yerleşimin içi olması, topografi yapısı, çok küçük bir alanda çok sayıda organize sanayi bölgesinin olması, sanayi klasiklerinin bulması nedenleriyle e, çevre filmin önlenmesi açısından çizit tepkilerin alınması gerekmektedir. Bu da nasıl olacak? Ee, çeşitli kurumlar arasında sıkı bir kullanılmaz yol ve şeffaflık ile problemler çözümünün giderilmesi ve tüm paydaşlarla oluşturulacak bir grupla şeffaflık içinde bölgeye sorunlara çözüm getirecek çalışmalar yapılması gerekli. Ee, arazi kullanımıyla ilgili benden sonraki arkadaş herhalde biraz bahsedecek. Artık daha fazla Organize Sanayi Bölgesi gelmesin bu bölgeye diye düşünüyorum artık. Yani onların planları yapılmalı. Ee, bu da önemli, bölgede kullanılan sınır değerler. Biz hep e, Kocaev Sanayi Odası'nda ben e, Çevre Platformu'nda göre değil, Orada hep bir şey yapıyoruz, e, Çevre Bakanlığı'yla da şey yapıyoruz. Belki de Türkiye'ye yönetmenikleriyle beliren sınır değerlerinden farklı olarak bölgeye has, e, bölgeye e, özgü e, sınır değerlerinin belirlenmesi lazım. Bunlar mesela adla bazında yapıldı, her adların kendine öz, e, özgü, e, Değer limitleri var. Aynı şekilde belki de artık çünkü daha fazla kirli kaldıracak bir hal civlidi olmadığı için e, sıvı değer belki de daha da düşürülmesi gerekmektedir. Ne dedik? E, işte hem yerleşim yapma aşamasında oldukça ortam sayıda koyunu toprak yerleşim planı yapılmalı dedik. Ee, bu da önemli. Ön çalışmalar ve bu raporlar, size sonunda bunlar. Kirli problemi olduğunu göstermekle gerekirse ancak tam bir değerlendirme yapmaya izin vermemekti aslında. Yani bu tam böyledir değil. Bu Bir dönem bunlar çıkmıştır. Aslında tüm veriler bunu gösteriyor. Bu nedenle aslında bu bölgede daha detaylı ve e, sürekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. İkinci konuşmacımız yine Gebze Teknik Üniversitemizden çok değerli bir akademisyen ve kendisi bizatihi Umar burada beraber çalışarak, gezerek yine çevreselik devlet noktasında bilgiler verecek. Doktor Ayya Şanur Albayrak hanımefendi. söz buyurun efendim. Merhabalar. Ben de size Dilovası'ndaki sanayinin kentleşme üzerine etkilerinden bahsetmeye çalışacağım. Dilovası Şehircilik perspektifinde baktığımız zaman çok önemli bir örnek. çünkü. Bizim şehirlerde incelediğiniz pek çok konuyu dilovasında görme yani şansınız var. O yüzden dilovasında ne kadar iyi anlarsak aslında dilovası da bize kentleşme ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Onun için kıymetli bizim için dilovasını öğrenmek, dilovasını çalışmak. Benim Mevcut sonuçlarım dört bölümden oluşacak. Öncelikle dil süreç nasıl gelişti, sanayi nasıl gelişti ondan biraz bahsedeceğim. Bunu kentleşme boyutuyla anlatmaya çalışacağım. Daha sonra mevcut sorunlar üzerinde kısaca duracağız. Ne gibi bir değişim talebi var? Çünkü gelecek dil farklı bir getiriyor. Ve bütün bunları değerlendirdiğimizde ne gibi bir sonuç önerebiliriz? Bunlara değineceğiz. Dilovası'na baktığımızda tabii dilovası aslında birbirini tamamlayan iki dinamikle şekilleniyor. Bunlardan bir tanesi İstanbul'daki sanayi dezentralize olması. Yani İstanbul'daki sanayi dezentralize olmasa aslında dilovası diye bir yerleştirden bahsetmeyecektik. Ee, Tabii ki sanayinin gelişmesi de beraberinde göçü getiriyor ve bu iki dinamik bir araya gelerek kursal bir yerleşmeyi çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bir sanayi yerleşimine dönüştürüyor. Dil aslında bunun hikayesi. Hepinizin bildiği gibi sanayinin, kendilerinin gelişmesinde çok önemli bir rolü var. Çünkü sanayi sadece üretim demek değil, sadece gelir artışı demek değil, aynı zamanda istihdam demek. O yüzden Sanayi geliştikçe kentleri de büyütüyor, geliştiriyor. Eğer çevreye zarar vermesin ve elde edilendiğinde de hakça bölüşülüyor olsa aslında yaşam parçası yükselten etkileri olacak. Yani bu tabii ki beklenti. Ama her zaman böyle gerçekleşmiyor. Bu nedenle de aslında bazı kentlerde, dünyada da bu böyle, yani sadece ülkemizde değil, sanayi çok aşırı büyüdüğünde, çok aşırı mekan kapladığında, çevresini etkilediğinde Zamanla sanayi kentten çıkartmak şeklinde bir eğilim var. Biz bu kentten dışarı çıkartmayıp desentralizasyon diyoruz. İstanbul'da tamam, da gündemde, Gebze'de de kısmen gündemde. Ancak Dil sorunu burada şu, Dil da evet sanayi belki de etmek gündeme gelir, ama sanayinin sonu bir istihdam var. Bundan vazgeçemeyiz. O yüzden burada bir e, kritik karar vermek gerekiyor aslında. Dil sanayi var, kirletici. O zaman bu kirletici sanayinin nasıl kirletici olmasını engelleyeceğiz. Dışarı çıkartacaksak, nereyi çıkartacağız, nasıl çıkartacağız gibi çok derin bir gündem var. Burada da tabii iki süreç devreye giriyor. Merkez, Merkezci güçler ve merkez taş güçler dediğimiz bir şey var. Merkezci güçler bir yerleşmeyi sanayi yerleşmesi haline getiren özellikler. Eğer bir yerleşme işte büyük bir pazara yakınsa, büyük bir ana kente yakınsa, ulaşım kanallara iyiyse, Uygun arazi kullanım alanları varsa, yani tarım alanı değilse, orman alanı değilse gibi. Çeşitli koşullar bir araya geldiğinde, o yer sanayi için elverişli hale geliyor. Ve giderek kentleşmeye başlıyor. Bir o aslında, yani İstanbul ya da büyük sanayi kentlerimizin tamamını, bunu gözlemleyebiliriz. Bir de, merkezsel müşter söz konusu, o da aslında sanayi çok fazla yoğunlaştığında, sanayinin kentten çıkartılmasını gerektiren güçler, bu İstanbul'un en iyi örneği. İşte trafik çok sıkışıyorsa, çevreye çok zarar veriyorsa, ki İstanbul üzerinde özellikle dikkat edebiliriz, sanayi yüzünden oluşmuş olan pek çok gecikondu bölgesi var. Bunlar belli bir yoluna geldiğinde artık kentten gündemine sanayi dışarı çıkartmak gerekiyor. Bunun şöyle bir etkisi oluyor, zamanla sanayi dışarıya çıkartmak için tabii çok uzağa gidemiyor. Çünkü merkezde bazı bağlantıları var. Merkezdeki hani hizmet fonksiyonlarının yoğunlaştığı, çeperde ise sanayinin olduğu böyle ikili bir yapı ortaya çıkıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki yapı böyle. İstanbul'da da bu süreç bu şekilde gerçekleşmiş ve ilişki yıllardan sonra aşama aşama sanayinin desentralizasyonu gündeme gelmişti. Onunla birlikte de Hilovas'ın sanayileşmesi başlıyor tabii, çevreye doğru geldiğince. İstanbul'daki bunlardan biraz bahsettik. Nedenler, işte trafik, yani başka nedenler de var ama ana başkaları olarak bunları sayabiliriz. Sonuçta İstanbul'un kültürel, idari, ticari, merkez olarak planlanması öncelikli hale geliyor. Sonuçta merkezden dışarı doğru bir desentralizasyon söz konusu. Zamanla hem doğu hem batı yönünde sanayi alanları yer değiştiriyor. Tabii aynı süreçte Kocaeli-Sakarya arasında da bir gelişme var. Yani oraya da kamu yatırımlarıyla sanayi teşvik edildiği bir var. İstanbul'daki sanayiyi de hareket etmeye başlayınca aslında çepere doğru giderek hareketleniyor ve e, biz e, Anadolu yakasına odaklanırsak eğer işte Tuzla, Çayırova, Yemze ve İlovası atsa, giderek sanayileşiyor. Başlangıçta parçalı sadece yer, mevcut yerleşmelere odaklanan bir sanayi yapısı. Ama zamanla bütün o boşluklarında olduğu neredeyse devir boyunca boşluksuz bir yapıya kavuşan öbür sanayi akısı meydana geliyor. Dilovası peki neden bu süreçte öne çıkıyor? Dilovası tabii... Kurulduğu yıl, yani şöyle söyleyelim, sanayinin gelovasına ilk geldiği dönemlerde aslında bir yerleşim değil. Yani köy yerleşimleri olan, kent yerleşimi olmayan bir bölge ama İstanbul'a çok yakın bir konumda. Bu konum gelovasını teşvik ediyor bu bölgeye bilinmesine. O yıllarda idari olarak bir belediye olmadığı için ya da ilçe olmadığı için sanayi üzerinde kontrolün az olduğu bir bölge. Bu da sanayinin işine geliyor açıkçası çeşitli operasyonları daha kolay yapmak mümkün oluyor. <gülüyor> o yüzden de sanayi bu bölgeyi tercih ediyor. Bunu belki işte gideresinden de anlayabiliriz yani eski den olduğunu kimse inanmaz ama o bölgede aslında doğal tıslarda olan bir bölge ama bu herhangi bir iliksi kalmamış durumda. Ee, Sonuçta böyle bir yapı günümüze kadar gelmiş oluyor. <gülüyor> Sonuçta da dil ciddi şekilde bir nüfus artışı gündeme geliyor. Çünkü sanayi geldiğinde, birbirimiz gibi kentleşiyor. Yani dil evasında, sanayi geldiğinde sadece tesisler olarak geliyor. Ee, şöyle bir eğilim var, kalite işgücü genellikle olduğu yerde yerleşik ama bir bölgeye eğer sanayi tesis gelirse öncelikle kalite olmayan iş o sanayinin etrafındaki yerlerde yerleşmeye çalışıyor. Tıpkı de olduğu gibi, e, bu yüzden de ihtiyaç duyulan yani bu sanayi ihtiyaç duyduğu nüfus aslında aralığından kırsal alanlardan gelen, dil yerleşen kesinlerce karşılamıyor. Bunların ailelerini de düşündüğünüz zaman bu ciddi bir nüfus artışı demek, kendileşme demek, işte konut demek, yol demek ve hepsi birleştiğinde bir anda kısa bir bölge kontrolsüz bir şekilde kendileşmeye başlıyor. Bugünkü dil ovasını dil ovası şey aslında kontrolsüz dilime. Doğal olarak da pek çok sorun gündeme geliyor. Yani çünkü sanayi yapıldığı zaman sadece o tesis yapılmıyor. O tesisle hizmet eden başka tesisler yapılıyor. Bunlar sanayi tesisi olabilir. Çeşitli hizmet kuruluşları olabilir. Ya da göç eden ailelerin yaşam alanları yapılıyor. Onlara yönelik okullar yapılması gerekiyor. Sağlık tesisleri yapılması gerekiyor. Ve bu büyük bir e, nüfus artışı, şiddet an demek. E, bu da doğal yapıyı bir şekilde değiştiriyor. Çevre sorunları gündeme geliyor. E, bununla birlikte tabii ki konut sorunu, e, özellikle plan mekanizmaları içerisinde çözülemediği için sağlıksız alanlar meydana geliyor. Tabii bu süreçte aslında şeyden bahsetmemiz lazım. Cezavantajlı e, gruplar meydana geliyor. Yani e, Brusel bir sanayi bölgesi ama aynı zamanda istihdam edilemeyen ciddi bir nüfus var. İş arayan gençler var ya da istihdama katılamayan kadınlar var. E, yapılaşma planları şekilde olmadığı için e, fiziksel koşullara uyum sağlayamayan gruplar var. Yaşlılar olabilir bunlar fiziksel engelliler olabilir. Yine e, gençler için, çocuklar için uygun sosyal donatılar yok. Bunlar çok ciddi problemler. Bunlar da havasında karşımıza çıkıyor. Elbette sadece e, çok fazla yani problemler aslında belirlemeyecek tabii ki geleceğini. Çeşitli fırsatlar da var. E, bunların da bir kısmının aslında Dilovası'nın sanayileşmesi gibi Dilovası'nın dışındaki bazı süreçlerle şekillendirdiğini görmemiz lazım. Yani e, farklı e, amaçlarla aslında politikalar üretiliyor. Burada konu şu... E, bu fırsatları tanımlayıp Dilovası için en yerarlı politikaları üretecek bir irade sergilemek ve yerelde bunu kullanacak bir kapasite yarattar. Eğer bunu yapabilirsek, işte, tüm bu kamu yatırımlarından, bu dışsal süreçlerden Dilovası için faydalı bir çerçeve bulup çıkartabiliriz. Özellikle Dilovası'ndaki sanayi hem bu fonksiyonun güçlendirilmesi hem dönüştürülmesi, geleceğe dönük olarak yeniden anlamıcı edilmesi gerekli. Sonuçta, tabii şimdi ışıklar açıldığı için tam iyi göremiyorsunuz, ee, ulaşımla ilgili ciddi yatırımlar var ve buradan anlıyoruz ki aslında sil gelecekte çevresiyle ilgili daha güçlü bağlantılar geliştirecek, özellikle Bursa'da dahil olmak üzere etrafındaki yerleşmelerle olan entegrasyonunu geliştirecek. Etrafında tabi bazı değişimler olacak. Yani Dilovası'nın içinde ciddi bir konut alanı var. Bu konut alanının bir kısmının değişmesi gerekiyor ve burada bir kentsel dönüşüm talebi var. Bu kentsel dönüşümün gündeme gelmesi gerekiyor. İşte tek, çeşit şeylerden bahsediliyor. Köylere doğru bazı gelişmeler olacak diye. Burada tabi çok dikkat etmek gerekiyor. Şu an Dilovası'nın kuzeyine doğru ciddi sanayi yatırımları yapılmış durumda. Bu sanayi yatırımların sadece Sanayi parçeli olarak düşünmemek lazım. Yani sanayi parçeli, işte kirletmeyen sanayi organize ettik. Artık organize sanayi demek ki etrafını kirletmeyecek. Evet ama yolunu yapmak zorundayız. Sanayi gittiği zaman etrafına başka tesisler de gelecek demektir ve o bölge değişmeye başlayacak. O yüzden dil mevcut gelişmenin kuzeye doğru taşınmakta olduğunun farklı olmamız önemli. <gülüyor> Burada bir şeye karar vermeliyiz. Yani biz e, burayı bir gayrimenkul gelişimi olarak mı göreceğiz, Dilovası'nın bazı değerleri korumaya mı çalışacağız? Örneğin köyleri eğer Dilovası gibi kentleştireceksek, burada kritik bir karar var. Yani nelerini koruyacağız? Hangi tarım alanlarını koruyacağız? E, konuta ne kadar izin vereceğiz? Ya da konut yapacaksak nasıl bir konut yapacağız? Örneğin çok konutları gibi bir konutlar mı yapacağız, büyük bloklar mı yapacağız, kendi tapusatta uydu kentler mi kuracağız? Bunlar biraz tehlikeli konular çünkü kentte entegre olmayan konut alanları bu tür kırsal bölgeler içerisinde iyi çalışmıyor. Onun için bunların çok iyi analiz edilmesi ve mutlaka çeşitli sosyal projelerle desteklenmesi lazım. Ee, bu tabi bu Çerkeş köyünün e, kâğıtsından bir görüntü burada iyi görünmüyor sanırım ama. E, Sosyal mekanlara ihtiyaç var ve bunun sadece kent merkezinde değil, konut alanlarının içine de taşınması lazım. Özellikle gençler için mekanlara ihtiyaç var. Bu da bu şey köprüden bir görüntüydü ama tam çıkmamış burada. Bildiğiniz gibi yansımıyor ikhanın maalesef. Derin kirliliğini görüyorsunuz. Mutlaka çevreyle ilgili çeşitli Çalışmalara ihtiyaç var. Şimdi dünyada çok yeni yaklaşımlar var. Sanayi her zaman çevreyi kirletmek zorunda değil aslında. Özellikle çeşitli simbiyotik ilişkilerle daha az atık üreten, yeşil üretim yapan sanayiler gündeme geliyor. Bunların Türkiye'de de aslında biraz biraz gündeme gelmesi lazım. Telaffuz edilmeye başlandı ama çok da uygulanmadı. Belki Nilova gibi böyle çevre sorunlarının çok yoğun olduğu bir bölgede biraz daha radikal karardan alıp bu yenilikçi metodları da denemekte yarar var diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten köklü değişikliklere ihtiyaç var. Dilovası belki de bunun en iyi uygulanacağı yerdir. Eğer özetlersek bugüne kadar tabii neler yanlış oldu. çok memnun değildiz hepimiz. Aslında problemlerinin daha yoğun olduğunu görüyoruz. Bir yandan geçmişiyle gururduyoruz sabah, konuşmacılar çok güzel şeylerden bahsettiler ama bazı şeyler ters gitmiş benimki. Geleovasın problemleri aslında İstanbul'un geçmişte yaşadığı sanayi ile ilgili problemlerin biraz daha büyümüş, küçük bir alana edilmiş, derinleşmiş hali. Hmm. Ve bundan da anlıyoruz ki aslında İstanbul'da yaşanan temel problemlerden hiçbir zaman ders almamışız. Aynı hataları dileovasında tekrarlamışız. Bugün dileovasından sanayiyi bir başka bölgeye taşıyacak olsak, buradaki problemleri de oraya taşımış olacağız eğer dersleri almazsak. Bu derslerin ne olduğunu üzere durmamız lazım. Dilovası tabii 70'lerden itibaren aslında yoğun bir şekilde yapılaşmaya başlıyor, 80'ler, 90'lar 80 bu zamanları. Bu süreç içerisinde aslında çok fazla bile biriktirilmemiş. O süreçler iyi tarif edilmemiş, sosyal araştırmalar çok fazla yapılmamış. Sabah konuşmacılar dikkat ettiyseniz çok küçük küçük şeylerden bahsettiler. Tarihler verdiler, isimler verdiler, bundan çok titiz çalışmalarla uydular. Yani elinizde çok fazla kaynak yok aslında. Elimizde, yani sanki biliyoruz, yaşıyoruz gibi geliyor ama aslında çok derin araştırmalar da yapılmış değil. Bunların artması gerekiyor. Kenti içeren konuları birbirinden kopuk ele almak gibi bir problemimiz var. Özellikle sanayi planlamak, Türkiye'de bu en yoğun yaşandığı alan. Sadece devlet için düşünmeyin, her yer için bu böyle. Sanayi sadece sanayi olarak planlamak yeterli değil. Sanayi konutuyla birlikte planlamak zorundasınız, ulaşımıyla birlikte planlamak zorundasınız. Eğer bu birlikte olmazsa sistem çalışmıyor ve kendi kilitleniyor. Ve yer alakörlerinde mutlaka bu süreçte yer alması gerekiyor. O yüzden de öncelikli politik alanları ne olabilir, neler yapılabilir? Mutlaka teknolojik ve algısal bir dönüşüme ihtiyaç var. vizyonunu genişletmesi ve dünyayı algılar hale gelmesi lazım. Sürdürülebilir kalkıma yaklaşımının il olası için kesinlikle vazgeçilmez. Bugüne kadar yapılan hataların iyi tespit edilip, bundan sonra tekrarlanmayacak bir sistem kurması lazım. Hüküme duyarlı sanayi girişimi, dünyada gündemde, kalıncılar farklar gündemde bunları mutlaka bu getirilmesi lazım. Neler yapılabilir diye en azından tartışmamız lazım. Bugün bunun başlangıcı olsun, bunu ileride inşallah değerineştirelim. Mutlaka mahalle ölçeğinden bireysel ölçeğe, çeşitli sosyal konular olması lazım. Biloksinin sorunları sadece fiziksel sorunlar değil, sosyal konular. Sanıyorum benden sonraki konuşmacı onlara değinecek biraz doğal alanların kılsız sağlıklığının mutlaka korunması lazım. Ve son olarak tekrar tekrar söylemek isterim ki planlı gelişme ihtiyaç var. Bu zamana kadar plansız gelişti. Ama bundan sonra seçim biraz daha durup, düşünerek tartarak, araştırma yaparak planlayalım demek isterim. Çok teşekkür ederim. Çok değerli produk. Sevgili öğretmen arkadaşlar, tabi çok canlı ve hassas bir konuydu benden önceki konular, çevre konusu gelince mutlaka hepinizin çok dikkatini çekmiştir. Ben de burada doğmuş büyümüş birisi olarak gerçekten hocalarımın dediği gibi özellikle İsmail Hocam da 32 sene burada yaşamış. Bir olası çok değişmiş, aşırı şekilde ve çok hızlı bir şekilde gelişimini tamamlıyor diye düşünüyorum. Şu anda burada bulunduğumuz bu salonun olduğu yerde ben çocukluğumda ceviz ağaçlarının arasında saklambaş oynardım. Ve e, ilkokulu okuduğum zaman tek bir okul, tek e, dilisyenli bir ilkokul. Sadece bir tane de iki derslikli bir ortaokul vardı. Biraz sonra anlatacağım eğitimle ilgili durumu. Gerçekten çok farklılık olduğunu göreceğiz. Tabii bu kadar akademisi arası, arasında biraz zorlandım, orada da bayağı terledim ama sizi uyandırarak başlamak istiyorum. Biraz ben e, kendi kendimize görüyorum. Öğretmenler, arkadaşlarımız var. Eğitimle ilgili konuyu konuşalım. 2008 yılında İlçeoğlu, Dilovası ve ilk olarak Hasan Ali Yücel okulun üst katında Milli Eğitim faaliyetine başladı Milli Eğitim Müdürlüğümüz. Ardından 2012 yılından itibaren de ee, Dilovası Kaymakamlık Binası'nda ikinci katta milli eğitim vazifesini yürütmeye çalışıyoruz. Bünyemizde 32 tane kurum var. Ve konuşmalar yapılırken arkadaşlar 45.46 bin, bin nüfustan bahsettik. Kendi kendime düşündüm. 600 öğretmen 32 kurum ve 12 bin öğrenci. Bünyemizde 12 bin öğrenci var. Bu da nüfusun 3'te 1'i demektir. 3'te 1'ine hizmet veren bir kurum olarak hizmetlerimizi anlatmaya çalışacağım. Ve 11.945 yaklaşık 12.000 öğrenciye hizmet veriyoruz. Bünyemizde bir anaokulumuz var. Tabi bu yeterli değil. Bu seneki planlamamızda iki tane daha bağımsız anaokulu yapılması planlanmakta. Bu anaokulumuzda 762 öğrencimiz bu sayıyı %25 arttırarak bu noktalara getirdik. Kaymaklandığımızın %100 burslu, tamamen ücretsiz öğrenci alımı e, projesi kapsamında öğrenci sayımızı %75 oranında arttırdı. İlkokullarımız, konuşmamın başında bahsetmiştim. Ben okuduğum zaman 82-83 yıllarında burada tek bir ilkokul vardı. Şu anda e, ilçemizde 11 ilkokulumuz var. Ve yaklaşık 4200 öğrencimiz ilkokullarda okumakta. Resimde okullarımızın bazılarından görüntüler var. İlçemizde yeterli gelmemekle birlikte bir İmam Hatip Ortaokulumuz var. Şu anda ihtiyaca tam olarak cevap verememekte bir tane daha İmam Hatip Ortaokulu'na ihtiyaç bulunmakta. E, toplam 10 tane de ortaokulumuz var. Burada da yine yaklaşık 4000'e yakın öğrenci okutuyoruz. Bunlar da okullarımızdan bazı görüntüler. Bir Anadolu lisemiz var. Yahya Kaptan Anadolu Lisesi. Bir özel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, en Lisemiz var. 5 tane meslek lisemiz var. Burada da yine 2700 öğrenciye eğitim verilmektedir. Bunlar da liselerimizden görüntüler. Bu görüntüler bir hayal arkadaşlar. Ben okulun liseyi Gemze'de okudum. Burada lise olmadığı için şu anda görmüş olduğunuz bunlar liseler ve gelecek yılda ilçemize daha eklenecek liselerimiz var. Karşı Bilis Yılport, buradaki Toki Kız Meslek Lisesi olmak üzere iki tane daha lisemiz olacak. Bu çok serindirici bir olay. Halk Eğitim Merkezimiz, biz örgün eğitimde elimizden geldiğince bu 12.000 öğrenciye eğitim verirken, eğitime faydalanamayan veya eğitim dışında kalan ilçemizdeki halkımızda, vatandaşlarımıza, Hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi eksiğimiz Halk Eğitim Merkezi binamızın olmaması. Onlar da yine Hasan Ali Yücel İlkokulu'nun bünyesinde hizmet vermediler. İnşallah planlamamızda önümüzdeki yıllarda kendi binasında birçok kurslarla eğitim veren bir Halk Eğitim Merkezi'ni planlıyoruz. İçerimizde bir adet özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin okuduğu bir Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Burada da yaklaşık 80 tane öğrencimiz eğitim görmektedir. Aynı zamanda kendi okullarında da kalan zamanlarında eğitim görmektedir bu öğrenciler. Bir adet de MTSK kursumuz yani sürücü kursumuz bulunmaktadır. Az önce konuşmanın başında söylemiştim yapımı devam eden okullar ve inşaatlarımız var. Şu anda hemen kaymakamlığın arttırdığında Şehit Bilimler Atıl Sonu İmam Hatip Lise'nin binası şu anda bitmek üzere. Yani bu yaz teslim alıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl 28 dersliyle devasa bir imam hatip olacak. Yine karşı bölgesindeki yıl port inşallah önümüzdeki yıl tamamlanacak. Alttaki resimdeki iki kurum, kurum da çok önemli. Şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz kültür merkezi çok büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Spor alanında da Gençlik Spor İlçe Müdürümüzün de katkılarıyla çok ilerlemeler kaydediyoruz. Ve ihtiyacımız olan spor komplekslerine inşallah önümüzdeki yıl bir tanesine kavuşuyoruz. İlk bilobası spor salonumuz bitmek üzere bu yıl teslim alacağız. Ve artık çocuklarımız daha güzel ortamlarda spor yapabilecekler. Yine Neşbetin Bitlis beyefendinin polisanın yapmış olduğu polisan spor salonumuzda yapımı devam ediyor. İnşallah onu da önümüzdeki yıllarda hizmete sokacağız. Bu arada dediğim gibi yatırımlar eğitim alanında özellikle dil aslında çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Ee, yine Polis Hanım'ın yapacağı bir kimya lisesi dil iskelesinde e, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir Diler Ortaokulu yapımı planımız var. E, kampüs, eğitim kampüsü dediğimiz şu anda liselerimizin bulunduğu yerde bir Toki Kız Meslek Lisesi bu sene ihaleye çıkacak. O da aramıza katılacak. Ve iki tane de bağımsız anaokulumuz yapılacak. Yine bu yıl İhaleye verilen Akşemsed'ten ilkokulumuzun yıkılıp yerine 32 derslikli öğrenci mevcudunun daha az olduğu bir ilkokula kavuşmuş olacağız inşallah. İlçemizde sevindirici haberlerin en başında arkadaşlar öğretmen kadromuzun artması gerektidir. Bu yıl 197 öğretmen aramıza katıldı ilçemizde. Bir yılda aldığımız öğretmen ve şu anda ilçemizde toplamda 594 öğretmenimiz var. Sadece 84'ü ücretli, bunlar da sene içerisinde zorunlu hizmet bitip de ayrılmak durumunda kalan öğretmenlerin yerine gelen öğretmenlerimiz oldu. Ama bu çok sevindirici. şu anda 600 öğretmenin yaklaşık 60 tanesi sadece ücretli. Ee, Geriye kalan kısmı %90'ı kadroludur. Bunun senesini inşallah ileride göreceğiz. Burada öğrenci sayılarımız var. Okul öncesi ve toplam sayıları görüyorsunuz. Yaklaşık 12 bin var. Şimdi geleceğe baktığımız zaman, sabahki ilk oturumda e, benim de bilmediğim çok güzel dil ovasının yönlerini öğrenmiş olduk. E, Tavşancı bölgesi özellikle beni çok dikkatimi çekti, e, tarihi yönleriyle. Tabi bir ekran koruyucu, ekran koruyucu olur ya bilgisayarda, çok güzel bir görüntüydü. Onlarla e, çok güzel şeyler hissettik, duygular hissettik. Biraz önceki, benden önceki konuşmaların çevreyle ilgili konuları biraz daha gerçekliğe indi. Ama bizim de eğitimde güçlü ve zayıf yönlerimiz var. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci önceliğimiz, ilçemizde kaymakamlığımızın eğitime verdiği destek ve bu alandaki katkıları. Bu anlamda bütün okullarımız ziyaret edilmekte. Öğretmenlerimizle muhtarlarımız aile birlikleri nezaretinde görüşler yapılmaktadır. Yine ikinci bir şans olduğumuz, şanslı olduğumuz konu, İlçemiz, belediyesinin milli eğitimi olan katkıları yine okullarımızın tüm hizmetli ihtiyaçları, tüm ihtiyaçları ve diğer ihtiyaçları belediğimiz tarafından karşılanmakta bu da yine eğitim anlamında bize moral ve destek olmaktadır. Üçüncü güçlü yanımız genç dinamik öğretmen kadromuz. Öğretmenliğe ilk başladığım yıl akıma geliyor. Çok enerjik, çok dinamiklik ve idealistlik. Gittiğimiz yerde hemen değişimi sağlamaya anlaşmıştık. Buraya gelen öğretmenlerimizin de çoğu ilk atama onların çoğu e, yaş grubu olarak da göreceksiniz 25 yaş altında olan yaklaşık 120 öğretmen var. Ve diğerleri de hemen hemen 35 yaş altında bu genç öğretmenlerin çok idaresiz olduğunu biliyorum. Çok iyi e, enerji sahip enerjiler. Bu bizim en büyük ve güçlü kaynağımız. E, onları elimizden geldiğince moral ve motivasyon vererek Beraber hizmet etmeye çalışıyoruz. Yine ilçemizde çok güzel bir fidaneci kadromuz var, ekip çalışma halinde çalışıyoruz. Ve yine bir diğer güçlü yanımız muhtarlarımız, ilçedeki tüm muhtarlarımızla toplantılar yaparak eğitimdeki sorunlarımızı görüşüyoruz ve inanılmak istemeyecek bir durum var. Okuldaki sorunlar direkt muhtarlar tarafından beleye giderek eğitime öğretmenlere okul idaresine yardımcı olunarak çözülüyor. Bu da muhtarlarımızın büyük bir katkısı. Kültür merkezi yapıldıktan sonra, önümüzdeki yıl çok e, daha fazla seminer ve paneler düzenleyerek biz de elimize geldiğince öğrenci dışındaki diğer bilgilerde yönelmeye ulaşmaya çalışacağız. Seminerler düzenleyeceğiz. Bütün bütün liselerimizde şu anda akıllı tahtalar e, kurulmuş durumda ve önümüzdeki yıl bütün ortaokullarda da yine akıl tablat kurumları bitirmeye çalışılacak. Sivil toplum kuruluşlarından da destek almaktayız. E, Jokey Plastik, Gençlik Spor İçer Müdürümüz, sanayicilerimiz e, ve diğer sayamadığım mahalle muhtarlarımız, siyasi partilerimize, meclis üyelerimize de onlara teşekkür ediyoruz. Her zaman milli eğitimi yanında olarak bize desteklenir sağladıkları için. Zayıf üyememiz, başarımıza engel olan veya yenilmeyi gerektiren sorunlarımızın başında öğretmen sirkülasyon, sirkülasyonunun çok fazla olması. Çünkü biz buraya ilçemize sadece ilk atamada öğretmen çoğunlukla alamıyoruz. Ee, Genel emretmenimizi de burada konut sağlayamadığımız için de dışarıya oturdukları yerlere e, gitmelerinden dolayı e, ayrılmaz zorunda kalıyorlar. Bunların birkaç faktörü var. Bunda önemli etken olan sebeplerden bir tanesi. Ee, ilçemizin Kandıra ve Dilovası'nın e, yanlış yapak ve cezalandırıldığı yer olarak görülmesi hava kirliliği ile ilgili yanlış algı. Bunu ben az önce konuşmalar yapılırken de söyledim. Ben Dilovası'nın eski halini çok iyi biliyorum. Şu anda bana göre Dilovası ile Körfez arasında hava kirliliği veya tabii tam olarak kimyasal şeyleri bilmiyoruz ama e, görüntü olarak benzer bir hava durumu olduğunu söyleyebilirim ama ancak yanlış algı çok önemli. Burada her zaman verdiğim bir örneği veriyorum. Hakkari'den ilçemize atanan bir öğretmen iki saat telefonda görüştükten sonra fikrinin değiştirdiği Hakkari'de kalmaya karar verdi. Sebebini sordum. Dedi ki basında medyaya dil diye yazdım. İçindeki e, hava ile ilgili yazılar okuyunca orada kalmayı tercih ettim dedi. Bu da e, medyanın bizim üzerimizdeki algısı gösteriyor. Konut problemi az önce söylemiştim. Şu anda bulunduğumuz kültür merkezi çok büyük bir katta ama tiyatro, sinema, eğlence merkezleri, alışveriş merkezleri de bizim en büyük ihtiyaçlarımız ilçimiz için. Bunların da olması öğretmenlerin, memurların burada kalmasında etken olacaktır. Ailede eğitime ve eğitimciye yeterince ilgi verilmemesi veya o konuya çok duyarlı olmaması çok büyük bir sıkıntı. Dediğim gibi öğretmenler çok genç, her şeyi yapmak istiyorlar ama tek başlarına onların istemesi yeterli değil. Ailenin de öğrenciyi yönlendirmesi, okumanın önemini vurgulaması, okula devamını sağlaması lazım. Okullarımızın çoğunda gezme, e, gezdiğimiz zaman ziyaretlerimizde devamsızlık olanlarının çok olduğunu görüyoruz. Bu da bizim en bir kandikablarımızdan bir tanesi. E, öğrenciyi mutlaka verilir okula gönderebilmesi gerekiyor. Çözüm önerilerimiz. Öncelikle ilçedeki herkesin Eğitimi tek mesele, en öncelikli mesele olarak görmesi gerekiyor. Ben her zaman söylüyorum, havuz probleminde iki musluk bir havuzu doldururken başka bir musluk alttan havuzu boşaltıyordu. Şimdi herkes havuzu doldurmaya çalışmazsa, alttan havuzdan su gittiğinde biz bir türlü havuzu dolduramayız veya geç doldururuz. Herkesin aynı anda arabayı itelemesi gerekiyor, eğitim önceliğini alması gerekiyor. Basında ilçemizle ilgili olumsuz algı oluşturabilecek önyargılı haberlerden sakınmak gerekiyor. Ee, kendi yerel medyamızdan e, diğer Kocaeli geneli medyaya kadar e, genelde güzel haberleri öne çıkarmalı. Olumsuz haberleri e, veya doğruluğu tespit edilmemiş haberleri dil olası adına yapmamak gerekir. Bunun da bir arşiv olduğunu internete girilen her haberin e, yıllarca saklandığını ve dil diye yazdığınızda Google'da bunların çıktığını bilmemiz şey gerekiyor. Doğru olsa da olmaz da. Halk eğitim merkezimizin bir an önce aktif bir şekilde faaliyete geçip halkımızın e, gelişmesine, değişmesine katıda bulunması gerekir. Yine konut problemimiz çözülmeli diye düşünüyorum. Ödüllendirme teşvik çok önemli. İlçemizde öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaptıkları her etkinlikte her başarıda da e, olsa e, yaptığı her başarıda ödüllendirme çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunlar da bizim başarımızı Artıracaktır. Yerel yönetimlerin ve tüm kuruluşların, özellikle sanayicilerin mutlaka bize destek olması gerekiyor. Sanayi bölgesi olmamıza rağmen yeterince destek aldığımızı, okullarımızda yeterince destek aldığımızı tam olarak söyleyemiyorum. Kısaca sözlerimi şöyle tamamlayayım. Biliyoruz eğitim çok uzun, soluklu bir iş. Ama şu anda Dilovası'nda bir ilk yaşanıyor. Tabii ben de bir yaşıyorum. ilk yaşıyorum, bir panel panelde konuşuyorum ama Dilovası bir ilk yaşanıyor. Biz milli eğitim olarak ben de Buran'ın çocuğu olarak elimden geldiğince milletimin gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyorum. Dilovası'nı yetiştirdiği veya Dilovası'nda yaşayan İsmail Hocam gibi, Nur Hocam gibi Buran'ın insanlarından kişilerin, örnek kişilerin halka ulaştırılması ve onlara emsal gösterilmesi çok faydalı olacaktır ona inanıyorum. Yine sinemamızın başındaki olan Marka Kent tabiri çok hoşuma gitti. Dilovası, hani bazen biraz geriden koşuya başlayabilir yarışmacı ama e, çok daha fazla koşarak yarışma, yarışı önde bitirebilir. Dilovasında o enerji var, ben o enerjinin olduğunu inanıyorum. Bütün kurum kuruluşları ile bu enerji, sinirji birleşmiş durumda. Bizim marka kend olmamamız için de hiçbir sebep yok. Bize düşen bütün e, görevlerimizi yerine getirmeye çalışacağız. Tabii her türlü etkinliğimizde e, bize destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Çevre ile ilgili konuda anlatılan konuların bir an önce çözüme ulaşması, daha yeşil bir toprak, daha temiz bir hava, daha güzel bir çevre, çevresi olan bir dil olasında beraber yaşarız umuduyla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tarih ve kültür bilincine sahip olmak her şeye sahip olmaktır.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 kar ve ticari amacı olmayan ilim, Kültür, Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi, Belgesel Yayıncılık Kütüphanesi ve Devri Alem Belgesel Televizyonu Program Arşivi, tarih ve kültür araştırmacılarının hizmetinde. Ömrünü dünya coğrafyasındaki kültür ve medeniyet tarihimizi araştırmaya adayan, Devri Alem Belgesel Televizyonu Program Yapımcısı İsmail Kahraman tarafından kurulan dav Gönüllülerine siz de katılın. Gönüllerde yaşayın.